Boş. Dinle. Dolu. Yapma, İstersen yapma. Kardeşim. Pil patlar. Evet, konuşuyorum ben burada. Baş Abi... bir oyuncu yine. Oyun. Olayımız belli. Atıyorum, hazırsanız. Attım. Gözlüklerimizi taktık. Bir güzel bir konuşun demledim. Kaç? Şaka mı oğlum bu? Web teknolojisinin hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Bugün elimizde çok güzel olduğuna inandığımız, en azından gerçek olacağına inandığımız bir ürün var. Yani iPhone 13 Pro Max olduğunu umuyoruz bu kutunun içinde ama şöyle ufak bir virgül koyalım. Hangi iPhone 13 Pro Max? Çakma. Ama orijinal dediler. Ben çakmayı yakıştırmıyorum. Yani şunu açmadan 2500 liraya ben iPhone 13 Pro Max aldığıma inanıyorum. Bu kadar inançlı mısın Çok. gerçekten? <gülüyor> Abi iPhone 13 Pro Max'in şu an orijinal ekranı bile 2500 lira değil yani. Ben en azından telefon evet, çıkacağını düşünüyorum yani. O zaman videoya geçelim ve kutuyu açalım. Bakalım bizi ne bekliyor? Hadi bakalım. Buyursunlar. Merdan Beyciğim siz açın. Sandalye çakma videosu yaptın. Yaptık. Gönder bakalım. Oha. Bu ne lan? Çevir. Oo. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Aç onu bakalım bir. Kulaklı ee... tekme tokat döverek zorla kutuya atmışlar bu adam. Şöyle aralar. bir ee... önce bir kulaklığı açalım mı? Aç abi. Aç bakalım. Yani bu Apple'ın yeni kulaklığı bunu biliyor musun sen? Yani bu yeniç. Takalım hemen. Kontrol edelim abi. Direkt Kırıl, kı Güvenlik dediğin şu, Ulanda patlayacak. ufak bir kulak bombası. <gülüyor> Hazırsan o Abi büyük dilim. açılışı yapıyorum. Buyurun efendim. Designed by iPhone ama iyisi büyük, <gülüyor> Bak, o önemli. <gülüyor> Çeviriyorum, çevirdim. Evet, Oo. işte o klasik. Bir ufak detay daha var. Şurada görmüş olduğun şu beyazlık, iPhone'un 5G uyumlu olduğunu gösteren bir şey. Bunun da hani 5G'li gibi yapmışlar ama kocaman bu. Yani tamamen yine görüntü. Kamera tarafında olay çok tutmamış. Orijinalinde kocaman bir kamera varken çakmasında... Evet, çıkıntıları da yok bu arada. Yani bu evet, bayağı kalınken... Muhtemelen kamera bile yok içinde de o yüzden. Evet. Hemen kameraları karşılaştıralım. Elimizde bir adet de orijinal iPhone 13 Pro Max var. Şöyle Melih arkada zaten. Adam, Adam yaşlandı adamlar... bu arada bak. 10 yıl önce, 10 yıl gibi oldu abi. Ya, yaşlandı çocuk ya. Tamam 10x yap abi Meliye. Ben de 10x yapacağım. 10x tamam. Meliye 10x bu şekilde. Orijinal iPhone. Orijin. Bu da. Bu da aslında gerçek nefsin. orijinal iPhone. 10x yani sen şu an 10x on yaptın onu. <gülüyor> Falan diye var ya. Bir de bir video deneyelim. deneyelim. Ekrana mutlaka bunların hamali yansıtırız ama hani yani arada gerçekten çok Şuna bak fark ya. var. Bak yakınlaşma nasıl ama. Böyle tak, tak, tak, tak, tak ve <gülüyor> bak. <Yani, gülüyor> yani. Bunu alana yazık yani, anladın mı? Hani bir de ön kamera, gel. Oğlum bu ne? Gözünü seveyim yani, yapma ya. İkisinin arasındaki ön kamera farkı da ya, böyle. Oyuna bir geçelim ya. ya. Oyun yüklenirse geçersin. Yükleniyor, 4,5 saatte yükleniyor bu arada. Sen light'ı aç, ben orjinali açayım. Ben bu arada oyuna girdim. Merdan hala bekliyor bu arada, <gülüyor> oyun çıkacak Şey gibi olmadım şu an? Çocukken birinde evinde bilgisayar var diye arkada izliyor. Ben de oynayayım biraz? Ha, ediyorlar. <gülüyor> Abi senin telefonun var zaten. Çok keyifli ya oyun. Sen girebilirsen inşallah oyunu... Aha, i̇şte şimdi bittiniz. Oyun kapağını kanka. Evet, oyunumuz kapandı. Ben bu telefonu kurşunu dökerim. Hadi dök bakalım neler oluyor? Ben işte bu döverim. telefonu kurşun dökerim. Dök. Yapalım mı öyle bir Yapalım şey? Yapalım abi gel. Hadi, hadi gel gidelim. Hadi, hadi. Hadi. Telefona kurşun dökmeye gidiyoruz arkadaşlar. Aç çıkalım. Arkadaşlar şimdi kurşun dökelim diye bir geldik ama öncesinde bir nazar değiyor mu bunu bir anlayalım dedik. Ozan o meşhur telefon düşürmelerinden birisini daha yapacak şimdi. Ben ne zaman meşhur oldum vallahi abi? Ikimiz de biliyoruz Ozan. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bu cep hizasından düşür evet, bakalım. Evet. Bir şey gösterirken düşmüştü geçen defa. Yine bir şey göstereyim şöyle cebime koyarken düştü telefon ve bir şey olmadı galiba. Aa bir inceye buldu. Ya yamuldu mu? gördüm. E evet, arkası evet. gitti direkt. Geçmiş olsun. Direkt gitti. Cebinden düştü. Cepizasından. Şöyle yapalım abi. Bu kalabalıktan geçerken insanlar sana çarpıyor falan ya. Hemen. Şimdi ben telefonda konuşurken sen bana çarp. Tabii. Düşsün. Bakalım nasıl bir kurulum. Evet, konuşuyorum ben burada. İlişkivi oyunculuğu yine abi. konuştu mu? Al, ama kırıldı galiba, evet. kırıldı evet. Artık çatlama oldu arkadaşlar, arka zaten gitmişti. Görüntü hala... var, camı kırılmış sadece. Ben yani. ölmedim diyor. İyiceden de bir çizelim. Hemen çizelim abi. Evet, bugün Gel. ne? Çizeceğiz. Ozan istersen seni bu şerefe nail olmak yapma, istersen Yapma, yapma pil patlar. Buyur. Başlıyorum. Abi bir şey can bekle. Şuradan sıktın ya, telefon çatladı Aa, abi. Evet, <gülüyor> <tutmadım. Ya>, İstemeden <gülüyor> oldu. Sadece sıkı tuttum, Arka kapak çatladı. Telefonu elimine. konuşurken sinirlenirsen telefon direkt Boşlukta çatlıyor Boşlukta kaldı, şöyle hemen başladım direkt. Sen direkt başladım bu arada. Evet, direkt. Oy. Olayımız belli. Evet, Aa. baya baya Abi gitti bu arada. parçalanıyor <gülüyor> içi. Ekrana dik girince bir şey olmuyor gibi. Yani gidiyor arkadaşlar. Bunu Şey çok sağlam değil, Allah. bariz belli sağlam olmadığı. Şu son halini bir göstereyim size. Şöyle asıl yere gelelim mi şimdi? Ekranı açık bırakalım. Otomatik kilidi, 30 dakika yaptım. Eğer bu telefon 30 dakika suya dayanırsa helal olsun. Atıyorum, hazırsanız. Attım. Baloncuklar göre. çıktı. <gülüyor> Güzel böyle çok parlak, çok. tatlı yani, bir görüntüsü oldu. Hala görüntü olması bu arada hakikaten enteresan. Ben yanlış mı görüyorum bilmiyorum ama ekranın içinde bir su lekesi oluştu. Evet, alıyorum cihazı. Abi Şöyle, bu telefon. ekranda su lekesi var. Yani çok ilginç bir durum. Bak direkt aha gidiyor. Evet, gidiyor. Evet dur. Tamam abi. Hazır yaşıyorken gidiyor. Hazır yaşıyorken şu kurşunumu dökelim telefona. Nazar değmesin hemen. Bak gidiyor bak bu arada. Tamam hazır hazır hazır. Şöyle bir güzel piknik pozisyonunda geçelim arkadaşlar. Helalem burada çay demler. Arkaya dökelim sürpriz olsun o zaman. Bu benim maşam var. Şöyle dökeceğiz Şimdi. abi. İş güvenliğimizi aldık bu arada arkadaşlar. Gözlüklerimizi taktık. Önce arkadaşlar şöyle kurşunu yakında gösteriyorum. Burada kurşunumuzu erittik. Güzel bir kurşun demledim. Tamam. Şöyle yapıyorum. Hadi bakalım. Hazır mıyız dostlar? Hadi nazar çıksın inşallah. Hadi, Hadi bakalım. Ele, e, neydi? Kem göz, Kem göze Kemgöz'e lerefiş, elem kerefiş miydi? Döktüm. Kaç. Şey. Kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç. Eridi şu an arka kapak ve e, tehlikeli bir durum var bence. <gülüyor> ben bir ters düz yapayım diyorum. Evet, sağlam nazar varmış arkadaşlar telefonda. Var mı ekranda görüntü? Yok. Nasıl yok ya? Bir dakika. Şu an çok tehlikeli. Pil hala patlamadı. Evet. Biraz daha dök bakalım. Evet. Bu sefer şey yapalım abi. Sana ben şöyle bir güzel bir çay koyayım. Dök bakalım. Altlı üstü üzerinden şöyle bir Evet, çok kurşunu. güzel. Çok güzelce bir. Harika. Evet. Muhteşem. Kaynıyor bak. Cihaz kaynıyor. Kaynıyor orada. Al arkadaşlar. Arkadaşlar ateş ediyorlar, <gülüyor> bir şey oluyor. Şu an pil şişti. O zaman patlar mı? Patlar. Bir şey Şu kaldı. Ucuna doğru falan dök. Şuraya mı? <gülüyor> Aynen dök. Allah'ım. <gülüyor> Gerçek telefona döküldü. <gülüyor> Valla eline sağlık. Ekranda hala ışık var. gibi abi. <gülüyor> telefon hala çalışıyor. Ya bu telefon abiden kral telefon <gülüyor> Hala çalışıyor. Arka geçmiş olsun. Bak, pil pil hala sağlam. Pil sağlam ama... <gülüyor> iPhone kalıbı. Tekrar ocağımıza bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir koydum kurşunu. Abi inanılmaz. Ordan elinde patlayacak da burada uçuracağız. Yok kadar korkuyorum ki biliyor musun. Keskiş o jecisi de varmış içinde. Aa. NFC'si de o çıktı. Oysa tası nasıl boşa. Zek <gülüyor> şey. Titredi lan. Hadi bakalım. ben de bir uzaklaşayım. Hadi bakalım. Döküyorum. Parlak yere dök direkt. Evet. İşinin garip tarafı hala telefonun ekranında ışık var. Gerçekten Şuradan var bak. Görebilirsiniz. Şuraya bakar mısın? Bizek oraya mı? dökmedim. Orijineline yapsak şunları bu kadar dayanmazdı herhalde. Biraz böyle ayarım kaçacak yani telefon hala nasıl çalışabilir? <gülüyor> Kesinlikle ederim. Aa gitti. Yok abi. Geldi. Gitmiyor. Yok. Hala Ort yanıyor onu Bak şu an. Sağ ol. Çok sağ ol Arkadaşlar gerçekten. telefon yani gördüğünüz üzere aha. ölmüyor. Bak kalıbı da düştü oradan. Evet. Hala çalışıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Şaka mı olup bu. Abi git. Aha. Bu sefer de gitmezsem. Bir dakika. Merdan bir saniye. Dur. Dur. Dur. <gülüyor> saygıyla evet. eğlerim abi. Başka da bir şey yapmam. Ben yani telefona gerçekten büyük saygı duyuyorum. Ben duydum. kesinlikle saygıyla eğiliyorum önünde ve <gülüyor> bu cihazı yapan Çinli kardeşlerime de Allah bin kere benamze versin. Gerçekten eee sunuyorum. Çünkü hakikaten böyle bir şey olamaz ya. Telefonun üstüne defalarca kurşun döktük, yere attık. Gördüğünüz elinde yangın söndürme tüpü var. Vuruyorum bam bam bam hala telefon açık evet. çalışıyor. O zaman kapatalım. Olsun. Biz bu Yani ben şey kelimeleri tükendiği yerdeyiz arkadaşlar. İşin harbiden şakası bir yana. Bu kadar sağlam çıkması enteresan. Fakat yine de siz, siz olun. Çakma cihazlardan uzak durun diyelim. Kesinlikle. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sen onu bırak artık patlayacak evet. gibi hissediyorum ben çünkü.